Ya, bir metrobüs yolculuğuna beklerim sizi sabah sekiz. Şey, şey, enteresan bir konu var. Türkler Türklerin evleri çok temiz. Türk, e, hani ortalama bir ev hanımı, çarşafları, perdeleri vesaire yıkar, evi böyle günde dört kere temizler, bir toz bulamazsın falan. İkinci konu tuvalet konusu. İşte taharet dedi, o konuda gayet temiz, okey. Fakat, e, sokaklar çok pis. Yani insanlar evine ne kadar özen gösteriyorsa, dışarıya da o kadar az özen gösteriyor. Yani dışarısı onlar için şey yani, pisletebileceği, çöp bırakabileceği, ya, piknik yapıyor çöpünü bırakıyor. İşte sokağa çıkıyor, tükürüyor, arabasından sigara atıyor bilmem de. O da bir o kadar pis. Yani hani Türkler Sokuru temizdir. Değil. Hayır değildir. <gülüyor> yani ne diyeyim abi? Yani, Peki değil. şöyle bir şey yapalım. Bu konu çok ilginç. İngilizlerde değildir. Bence mesela. temizliği yani, Amerikalılarda değildir. Hani böyle bir bir nationality evet. temizliğin bağdaştıra alabileceği bir durum yoktur zaten. Evet, bu güzel bir konu. De... Bu bu konuyla ilgili söyleyeceklerinizi unutmayın. Bunu tartışalım. Ben tartışmak istiyorum ee, uzun uzadıya. Yani bir sonraki bölümde yapalım sadece. Ve şeyi de konuşalım yani. Evin temizliği, kişinin kendisinin temizliği, sokağın toplumsal alanın temizliği ve bunların birbirleriyle ilişkisini birazcık konuşalım. Bu temizlik konusunu demin ara vermiştik. Yani bir, bir argüman var mesela. Türk insanı temizdir diye. E, bu işte tabii ki Müslümanlıkla alakalı belirli bir ölçüde. işte e, temizlik imandan gelir gibi şeylerle alakalı. Ama bir yandan da Şöyle bir tabloya baktık, şu anda, bak, şu anda bakmıyoruz ama bundan iki hafta önce Türkiye'deki vakaların sayısının azlığına bakıp aslında orada tersine bir nedensellik olduğu iddiası ile Türkiye'de yok. Bakın dünyanın her yerinde var, Türkiye'de yok. Çünkü Türkler ellerini çok iyi yıkıyorlar. İşte çünkü Türkiye'de Tarhat Müslü var. Çünkü Türkiye'de bilmem ne falan gibi bir aslında şey vardı, buna rastladınız diye tahmin ediyorum sağdan soldan ufak ölçüde. Ortaya atacağım birazcık lafı birlikte tartışalım yani gerçekten ve üç boyut görüyorum ben bu temizlik konusunda bunu bu covid meselesinden bağımsız olarak da merak ediyorum bu arada Türkiye'de şu anda yaşamayan birisi olarak yani kişisel temizlik bakım Türk insanı yıkanır mı yıkanmaz mı kokar mı kokmaz mı vesaire vesaire Türkün evinin içi işte Avrupalı ayakkabıyla yatağına yatıyor falan yatak odasına kadar şey yapıyor halı halı flex hiç silmemiş orada zaten neler yaşanmış belli değil falan bir de sokağın temizliği. Yani kişi, ev, beden, ev ve sokak. Üç tane ekseni var. Her bu üç konuda nasıl farklar olduğunu düşünüyorsunuz? Türkiye sizce e, nerelerde? Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi başlamak ister. Aklıma bir şey geldi. Hani kişisel taraftan başlayayım. İşte bir önceki şirketimde çok fazla işte aynı zamanda kişisel bakım ürünleri de satıyoruz. marketingini yapıyoruz vesaire. Detaya girmeyeyim. Türk insanı özetle hatta bu benim eşimin çok kullandığı bir tabir. Görünen yerlerine bakar. Görünmeyen yerlerine bakım yapmaz. Yani Ay, saçına, çok... yüzüne bakımını yapar. Saçı güzel olsun. İşte güzel bir şampuanla yıkamak. Parfüm. Hani dışarıda algısı çok net olan bir şeydir. Ama deodorant kullanmaz, ee, Antiperspirant kullanmaz, ee, diş e, fırçası penetrasyonu düşüktür vesaire. Dolayısıyla için kişisel tarafı tamamen görünürlük, ee, deterjan formülasyonları e, aynı zamanda hani e, ev bakım e, ve hani işte bir Londra işi de vardı bir önceki şirketinin. E, deterjan formülasyonları ülkeden ülkeye değişir. Aynı Coca-Cola'daki asidite oranı gibi, su kalitesi gibi, işte UK'de daha farklı bir kolata dersiniz, e, Hindistan'a gittiğiniz zaman daha farklı bir kolata tadarsınız. Aynı şekilde deterjanlarda da Türkiye, e, işte Kingdom of Saudi Arabia, yani bütün bu Gulf region'daki ülkeler, ondan sonra Mısır ağırlıklı olarak daha çok beyaz formülleri severler. Yani dolayısıyla hani o gömleğin şeyden çıktığı zaman, işte makineden çıktığı zaman o bembeyaz olacak. Çünkü household'un sahibi olan kadın için, female housekeeper dediğimiz persona için kocasının gömleğinin o jilet gibi ütülü olması, bembeyaz olması çok önemlidir. Gösterge. Ya, aynen öyle. O beyaz çarşaflar işte, e, barkanın dediği gibi çok çok önemlidir. Ama dediğim gibi kişisel şey tarafı e, görünen yerlerine bakım yapar, görünmeyen yerlerine bakım yapmaz. Birincisi diye düşünüyorum. En azından hani bu kişisel yorumu. Küçük bir anekdot. Orta çağda kara veba diye bir salgın var. Çok büyük bir salgın. Black Death. Black Death'de böyle Avrupa nüfusunu şu an atmayayım ama böyle üçte biri, dörtte biri tadında bir oranı ölüyor gerçekten. En de ölmeyen e, hayatta kalan hani toplumsal gruplara bakıyorlar. Bir tanesi Müslümanlar, Endülüs Müslümanları vesaire Avrupa'da hala olanlar. İkincisi Yahudiler. Bunları da bu arada şeytanla işbirliği yaptığı için ölmediler diye böyle belli iftiralar atılıyor. Asla bakarsanız Yahudiler de, Müslümanlar da e, her gün hani işte ellerini, ayaklarını vesaire yıkama ritüelleri var. Hani o dönemde de herkes dini birer grup. ...hani şu an Türkiye'de belki dini alışkanlıklar gitgide azalıyor ve dünyada... ...ama ortaçay gerçekliğine göre baktığınız zaman... ...hani elini nasıl yıkayacağına kadar hani belli bazı kodlar var bu toplumlarda. Ee, dolayısıyla hani ben işin dinin yanının doğru olduğunu kabul ediyorum. Ee, yani yoksa şey değilim hani böyle bir anti-dinci e, bir tayfa vardır ya... ...yok canım öyle değil falan gibi. Ee, tam tersine hani e, gerçekten dinden gelen bir temizlik algısı olduğunu düşünüyorum. Ama bu bence hani bu temizliği nereden aldığınıza göre değişir. Şimdi bir kişisel tarafı vardır. Kişisel tarafın görünen ve görünmeyen kısımlarından bahsettik. Bir de toplumsal tarafı. Biraz devletten bahsetmiştik. Çok kısaca bir iki tane daha örnek vereyim. Türk insanının devletle olan ilişkisi her zaman sorunlu oldu. Hatta hani biraz önce evet. hani ilk sıyasla, Devlete evet. geçmeden önce küçük bir... Şuraya ara gireyim. Black Death'ten bahsetmiş olduğun için soruyorum. Bunu paylaşacaktım. Hı. Fırsat olmadı. Bu gerçekten çok hoş bir grafik. interaktif falan da... Benzer yani virütik şeylerden, virütik ve bakteriyel salgınlardan ölüm, ölüm oranı dünyanın tarihine baktığımızda kara veba gerçekten 200 milyon insanı öldürüyor yani. Orası. İnanılmaz bir şey. Bu arada ee, vebadan tamamen temizlikle mi? Şey. Covid nerede? Covid şu. 5800. tabii şu anda arttı o iki katına falan çıktı da orantısal olarak orantısal burada tabii milleti korkutmasının sebebi bunun küçük olması değil çünkü logaritmik eğrinin çok yukarı doğru gidiyor olması. Bunun linkini size paylaşmıştım bakabilirsiniz. Devam et lütfen. Ee, devam eden evet. karşıyada değil yani bu temizlik konusundan özellikle temizlik nasıl, de, de, devlet nasıl devlet dediğim batıyor, temiz nasıl üzerine Ha, aynen. işte sokağa şey yapmak için devletten bahsedeceğim. Çok kısaca biraz önce konuşmuştuk. Türk insanın devlet onun ilişkisi hep sorunlu oldu. Çünkü ne zaman devlet ile bir işi olsa e, isyanı bastırıldı. Kafası kesildi. Ya da işte e, polise işe düştüğü zaman rüşvet istendi. E, i̇şte bir tane yozlaşmış bir hakime e, rastladı. Yasada açıklıklar vesaire falan filan derken. Özetle bence Türk insanı kendi küçücük mikrokozmuzunu temiz tutmaya... Birazcık programlı bunu demeye çalışıyorum. Dolayısıyla evi düzgün olsun, çarşafları beyaz olsun. Ama sokağında ne kadar izmarit olduğunun çok büyük bir önemi yok. Ya da işte Coca-Cola kutusunu dışarı atmasının çok büyük bir önemi yok. Çünkü o büyük resmi, büyük resmin o kolektif refahını hiçbir zaman hissetmemiş ve hissettirememiş. Ve her zaman da hani bir şekilde devletten ve daha makrokozmozluğun, dünyalardan korkmuş O yüzden de ya aman hani bana bir şey olmasın ve ben kendi evrenim içerisinde daha temiz olayım düşüncesi 2- üç günde bir dışarıda koşuyorum Yazında büyük adada vesaire size anlatamam etraftaki pisliği yani bir insanın bunu göz göre göre yapması için gerçekten şey olması lazım Hani insan olmaması lazım dersin yani e, hakikaten tonlarca pislik var toplanabilecek özellikle daha böyle bayır koşulan alanlarda diyeyim ya da hani de, bu arada, bir Aynen işte Büyük Adada da işte Göktürk'te de ya da başka yerlerde de vesaire hani her yerde yansıtıyor. Ben Türk insanı özetle sadece siyah beyaz bakacak olursak bunun kültürel bir normunun olmadığını düşünüyorum ama temizlik gelişmişlik seviyesinin çok düşük olduğunu düşünüyorum makro anlamda. Yani toplumsal kontratın tam olarak çalışmaması kişiler arası güvenin düşük olması mevzuları şekilde bir araya gelip ortak toplumsal alana saygısızlık aslında. Sokağa çöp Aynen atma, öyle. arabanın dışına bir şey atma olarak e, yansıyor gibi. E, Çeren neler düşünüyorsun abi bunlar şey yapınca? Spontan aklından geçenleri duymak isterim. Ya Çok haklılar. Gerçekten hani e, sesi düşününce e, insanlarımıza ben de konuşmanın başında temizlemiştim ama çok haklı arkadaşlar da yani <gülüyor> biz temiziz deriz. İşte biliyorsunuz abdesteyiz bir şey deriz ama Adam hala arabasının küllüğün tofaşından camdan dışarı döker. Ne bileyim arabası temiz kalsın diye şaşal şey camdan aşağı atar. Bizim kayınpederin adam kovalamışlığı var o yüzden yani. içeri <gülüyor> şey, atmışlığı vardır yani. Ee, yani bilmiyorum. Bu, bunun sebebini aslında konuşmak çok uzun sürer. Ben de bilmiyorum ama işte e, sanki biraz empati yani herkes kendi muntukasını böyle kendi çemberin temiz olsun da gerisi tabiri caizse siktir et. Yani ne olursa olsun. Çünkü evi temizlersin haklısın. Hatta e, e, Ozan, e, Levent çok iyi gördük bizde de. Küba'da cumartesi günü ne yaptılar abi? Caddede Trinidad'da adam evinin içini ve bütün caddeyi yıkıyorlar. Yani, hatırlıyorsunuz değil mi? Yani bizde bu kültürü yok. Biz kapının eşiğine kadar temizleriz. Ondan sonrasını hak getiret. Trinidad bilmiyoruz. çok güzel de habağını nasıl habağını? <gülüyor> Abi işte Metropol olunca biraz da tabii metropol abi metropol film, diyoruz metropol da ama yani. bence bence bu excuse doğru değil çünkü Japonya'ya gidin gidenleriniz vardır. Japonya gibi bir örnekte var ya da Singapur gibi bir örnekte var. Yani herhalde Tokyo'nun sokakları <gülüyor> benim evimin ortalama halinden sürekli daha temiz öyle diyeyim yani. Ve bu bu bir yani. abartı değil. Ben Japonya örneğini gerçekten e, sıradan dünya vatandaşının örnek olarak kabul etmesini bile şey yapamıyorum yani. yani. Anlayamıyorum. Çünkü böyle durduğum yerden baktığımda Mars mesela neyse bana ne kadar uzaksa Japonya'da bana o kadar uzak yani. Hani hiç anlamıyorum. Mesela çok seviyorum. Sinema baya ilgilendiğim bir şey. Ama uzak doğu sinemasını izlerken mesela şeyi anlamakta çok küçük çekiyorum. Şimdi sevindim mi? E, Ağlıyor mu? Ee, yoksa mutlu mu şu anda? Hani, hakikaten bütün kültürel kodlar, her şey o kadar bambaşka bir şekilde e, kurulmuş ki. Hiç hiç anlayamıyorum ama müthiş bir kültür ve olağanüstü öykündüğüm bir şey yani. Ya Japonları, tabii Japonlardan konuyu birazcık şu temizlik meselesine döndürecek olursak... Onunla da... ilgili de söyleyeyim mi? Ha tabii. Orada şöyle düşünüyorum ben ya, e, yani... Tü... Burada aslında temizliği şöyle, şu seviyede ele almak lazım. Ben var, biz varız, bir de onlar var. Şimdi Türkiye onların temizliğiyle hiç ilgilenmiyor. Yani kamusal alanın temizliğiyle Türkiye'nin hiç derdi yok yani. Türkiye'de insanlarda genel olarak bir ben bilinci olmadığı için benle de çok fazla ilgilenmiyor. İlgilendiği tek şey biz diyebildiği hanesi, evi, ailesi. Yani çocuklarını temiz giydirmek, kocasını ötülü giydirmek, evini temiz tutmak o biz bilincine, onun e, hani daha alt seviyedeki benle ilişki kuramıyor, kendisiyle ilişki kuramıyor. Dolayısıyla kendisinin bakımıyla da ilişki kuramıyor, kendisinin temizliğiyle de ilişki kuramıyor, kendisinin ihtiyaçlarıyla bile ilişki kuramıyor. Siz zannediyorsunuz ki mesela, yani siz derken arkadaşlar farazi söylüyorum, insanlar zannediyor ki, e, mesela biz, biz yapabiliyoruz. Ben yapamıyordum. Öğrendim ben sonradan. Mesela insanın kendisini ödüllendirmesi gerektiğini ben 30 yaşımdan sonra öğrendim. 30 yaşıma kadar kendimi ödüllendirmem gerekiyor diye bir bilinçle yaşamıyordum ben. Şimdi kendisini ödüllendirmesi gerektiğini bilmeyen insan kendisini temizlemesi gerektiğini de aslında yeterince bilmiyor. Yani Türkiye'deki temeldeki problem benle bana olan benle kendimle olan ilişkimle alakalı bir problem var. Ama bizin içerisinde daha rahatım. Hani birinci halka ailem, işte geniş ailem onun içerisinde daha rahatım. Onun için fedakarlık yapmaya varım, onun için bir şeyler için uğraşmaya varım, her şeye varım. Onlarsa zaten bambaşka bir şey. Yani hani biz onlar düzenine geçildi çok az oldu. Bu da kentleşmeyle alakalı bir şey. Peki biz kentleşmeye nasıl geçtik? Aslında Anadolu topraklarında gerçek anlamda bir tane kent vardı. O da İstanbul'du. Orada da zulüm 1453'te başladı. O günden sonra burada kent kültürüne dair ne varsa kapı dışarı edildi sistematik olarak. Ondan sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki taşra kültürü geldi. Buraya yerleştirildi ve bu taşra kültürü hiçbir zaman tekrardan burada bir e, kent kültürü oluşmasına e, imkan vermedi. Yani ben çok küçücük bir anekdot daha anlatacağım. Nasıl bir yanlış yaptığımı, hayatımdaki en büyük utançlarımdan bir tanesidir bu. E, ben Galatasaraylıyım, e, böyle söylediğim zaman e, böyle övünmek gibi oluyor diye düşünüyorum. O yüzden imtina ederim genellikle bunu çok açık söylemekten ama şimdi yeri geldi söylüyorum. E, Vaktiyle işte 2000'de Gal Bir dakika, Galatasaray olarak... takımlı olmak niye övünmek olarak anlaşılsın ya? Nasıl bir e, gizli mesaj o? Çok güzel bir şey de o yüzden. Neyse, yani e, 2000'de <gülüyor> UEFA Kupası'nı alan hiç kadronun... Hiç övündüğünü düşünmemiştik, hatta mahcup bir şekilde söylediğin gibi gelmişti ama buyur devam i̇lgisi et. İlgisi yok, hiç ilgisi yok. 2000'de UEFA Kupası'nı alan kadronun en küçük oyuncusu, en çömezi, e, Ertis o senenin yazında futbolu e, hobi olarak oynamadığını, sağlıklı yaşam için spor yapmadığını söyleyip e, yetiştiği yere hiç para kazandırmadan dünyanın başka yerlerinde top oynamaya gitti. Kim bu? E, sonra... Hiç ismi gereksiz yani tamam, gerçekten tamam. ismini anmaya tamam. bile gerek yok. Ee, sonrasında kendisinin yolu İngiltere'ye düştü ve İngiltere'de bir maçta e, mücadeleye girdiği siyahi oyuncuya e, fucking nigger dediği için İngiliz futbol federasyonu kendisine 12 maç falan ceza verdi böyle hani ha, orkunc bir ceza anladım. verdi. Biz anladık kim olduğunu. Ee, Galiba. Ama ben onu duyduğumda daha bu hani Galatasaray, işte bu çocuğun bu takımdan çıkmış olması, yaşının bana yakın olması, böyle aramızda acayip bir sempati var, onun haberi yok ama o zamanlar öyleydi yani. Ee, ben şey demiştim, ee, ya yok ya Türkiye'den yani böyle bir şey çıkmaz, bu kesin yani İngilizceyi yeni öğreniyor, filmde falan görmüştür. Yoksa burada ırkçılık yok ki yani hani Türkiye'de böyle bir şeyin, böyle ırkçılığın bilgisi yok yani o çocukta, bunu yapıyor olamaz demiştim. Sonra tekrar Türkiye'ye transfer olup oynamaya başladığında burada başka bir takımın yine siyah oyuncusuna aynı şeyi söyledi ee, ve hani tabii ondan çok önce ben aymıştım mevzuya da şeyi anlatmaya çalışıyorum yani bizim kendi ön yargılarımız var ya ben ben ön yargılıydım Türk insanında hani farklı e, ten rengine sahip insanlara karşı ırkçılığın bilinci yok demekte de en az. Türk insanı işte kirlidir, Türk insanı pistir ya da Araplar kötü kokar ya da işte vesaire vesaire demek kadar yanlış ve kendi önyargımızdan hareketle söylediğimiz bir şey. Tabii ki her kültürün, her toprağın, her coğrafyanın, her topluluğun içinde bunlar da var, ötekiler de var. Kimisinde daha yaygın, kimisinde daha az yaygın. Bence Türkiye'dekinin e, sebebi az önce bahsettiğim ben, biz... ...onlar yapısında bizim... ...benle de onlarla da... ...yeteri kadar ilişki kuramıyor olmamızla alakalı. Ee, çok küçük bir yorumum var. Ondan sonra... ...Levent Çera, Barkan Üçlüsü ile toparlayabilir... ...ve finalize edebiliriz. Bu konuyla ilgili. Ee, herkesin farklı bir dengesi var aslında... ...farklı unsurlar arasında. İngiltere'de sokak pırıl pırıl... ...evinin içi belki daha pis. Yani... Bunu yargılamak aslında çok bize de düşmüyor. Bunun garip geldiği bana nokta şu. Bizim standartlarımıza göre. Garip geldiği nokta şu. Herkes kendi standardı içerisinden veya işte bir Türk sen veya diyelim ki Fransızsın, İngiltere'ye geliyorsun. Fransızın iyi olduğu konularda, Türk'ün iyi olduğu konularda karşılaştırmayı sen seçiyorsun aslında burayla. Aslında ne kadar daha iyi olduğunla ilgili bir naratif oluşturuyorsun kendini aslında daha iyi olduğuna ilişkin. Yani... Bak Türkler aslında İngilizlerden daha temiz çünkü şöyle şöyle. Bunu muhtemelen her yurt dışına çıkan Türk bunun türlü türlü versiyonlarını yaşıyor. Diyor ki işte A, Türklerin şu yönleri Almanlara göre daha iyi işte. Türklerin şu yönleri bunlara göre daha iyi. Ve bunu en çok yapan insanlar kendisini en aslında e, aşağıda hisseden insanlar oluyor. Yani karşılaştırıyor sürekli olarak. O aşağılık kompleksini yaşama ihtimali ne kadar yüksekse... ...o kadar karşılaştırıp... ...kendisinin daha iyi olduğu bir şeyi... ...zorlaya zorlaya bulup... ...bunun da reklamını yapıyor. Önce kendisine ve etrafına biraz... ...diye düşünüyorum. Böyle, e, genel gözlemim bu konuyla ilgili... ...bu oldu açıkçası yani. Levent? E, şöyle... Ha, kapalı mıyım? açayım? Çok kısa böyle bir iki anekdotla ben de kapatayım... ...benim tarafı. E, mesela bu... Kendimizi işte yurt dışında başka ülkelerle karşılaştırma olayı o kadar kültürel bir norm ki. Mesela İstiklal Marşı'nda bile var. Medeniyet dediğin tek dişik almış canavar muhabbeti. Yani ta işte 1920'lerde yazıyor adamlar. Tabii Bakıyor ki onun tü onun Türkçesi şu. E işte medeniyet ve demokrasi kisvesi altında aslında bütün dünyayı kolonize ediyorlar diyorlar. Hani e bu kloz doğru bir kloz. Yani şey Amerika'nın da e Irak'a ya da Afganistan'a demokrasi getirmediği gerçeği gibi ya da Suriye yani. Buraya kadar doğru. Ama baktığımız zaman hani mesela ben işim gereği yılda 4-5 defa Paris'e gidiyorum. Paris gerçekten çok çirkinlik noktasında pis bir şehir. Ama inanılmaz düzenli bir şehir yapısından bahsediyoruz vesaire. Hani işin turizminden bahsetmiyorum. Ama turizmde kendilerine vermiş oldukları yatırım vesaire. Hani bu sana katılıyorum yani başkasını kıskanma ve hani onunla bok atma noktasında İşin sonu yok. Yani her kezden üstün görebiliriz kendimizi e, diye düşünüyorum. Bunda birazcık kültürel bir izdiklik olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de en çok bu arada küçük bir not e, Güney Kore ile karşılaştırılır. Çünkü benzer zamanlarda hani milli birliklerini kurdular vesaire. Gerçi Güney Kore hani ilk savaşta yaşadı gerçi. Hani Güney Kore'nin miladını 1955'ten itibaren de alabiliriz e, baktığınız zaman. Hani adamlar e, Türkiye'yi hayli hayli geçti. Ee, gelişmiş ülke seviyesine geldiler. Bu birazcık şeyle alakalı. Japonları kıskanmadılar. Çinileri kıskanmadılar. 90'lı yılların sonunda herkes evinde, evinde Sony televizyon varken şu an herkesin de ya Samsung ya LG var. Ee, Baktığımız zaman. hani Bu çok küçük bir örnek. Telefon tarafında gerçekten hani Apple'la kafa kafaya gelebilecek noktaya geldiler teknoloji anlamında gibi gibi gibi. Bence başka bir sohbette biraz şu Güney Kore, Singapur, Tayvan örneklerinde tartışabiliriz. Kültürel olarak neyi doğru yapıyorlar, biz neyi yanlış yapıyoruz gibi gibi. Çok iyi olur bence. Güzel güzel katkılar evet. Biraz şu Covid dışındaki konuları da konuşmak ben de çok istiyorum sizinle. Ee, bizi de buraya hapsetmemeli. Hatta evet gündem o. İnsanlar bu konuyla ilgili kafalarında bir şey var ama bir yandan da şöyle bir ihtiyaç olduğunu unutmayalım. Korona Covid virüs sayı rakam falan insanlar evde bu konudan biraz uzaklaşma ihtiyacı da duyuyorlar bazen. O yüzden içerisinde gerçekten yakın maddede bence bir sonraki kayıtlardan bir tanesini içerisinde hiç korona Covid demeden geçirmeye yapmaya uğraşalım diye düşünüyorum. Bunu tekrar. Instagram var ama. Efendim? Instagram var diyorum. Nasıl yani? Yani orada Covid yok biliyorsun. Ha Instagram'dan mı yapadı yok var ya da? TikTok da olabilir. Olabilir. olabilir. Niye olmasın? Ee, şey diyeceğim, Çera, e, evet. koronavirüs mevzusu sence e, daha temiz olmasını sağlayacak mı? Yani insanları, yani sokağın temizliğinde, kişinin temizliğinde, evin temizliğinde kalıcı bir sence şey yapacak mı yani? Üç ay sonrasını düşündüğün zaman? Ya, biraz aslında bu sosyokültürel ile alakalı. Yani biz de yapar ama şu an dikkatli insanlar da yapacağını hiç sanmıyorum. Yani e, pek inanmıyorum ya. Onlar işte umutsuzum yani. Bizim hayat görüşümüzü değiştirecektir, İşte işe bakış açımızı ya da korunma açımızı değiştirecektir, hiçlenik e, önlemimizi değiştirecektir ama onlar için çok şey değişeceğini sanmıyorum ya. Çünkü onlar hep hani e, ya yani bir şey olmaz, atmıyorlar, padan olsun işte ne olacak falan filan diyen insan olduğu için e, yani biraz toplum burada ikiye bölünüyor diye düşünüyorum ya. Hmm. Okey. Benim endişelerimden bir tanesi bu arada şu da itiraf edeyim ee, hijyen hastalığına yakalanacağı çok çok fazla insanın yani bu, bu da beni bir rahatsız ediyor açıkçası yani çünkü şey bu sefer rasyonel olarak gerekçesi de var yani sürekli elinde böyle şey yapmak için falan filan ama e, onun İnsan beyni nasıl eksponansiyel düşünemiyorsa ama eksponansiyel bir tehditle karşı karşıyaysa... ...kendi davranışını da buna göre doğru şekilde ayarlaması ve dengeyi tutturması bence muazzam zor olacak. Benim kişisel temizlik noktasındaki öngörüm biraz o. Yani 5 sene, 10 sene e, bile değil, pardon 5 ay, 10 ay fast forward ettiğinde bu mevzi, mev, mevzuyu... ...öyle bir an gelecek ki tarihsel olarak, gün gelecek ki aslında ortadaki tehdit çok küçük... Ama insanlarda kalan tortusu ve kalıntısı obsesif şekilde hala sürekli yıkanma, kaşınma falan filan şeklinde. Bu beni korkutucu, biraz korkutucu geliyor bana bu açıkçası. Mantıklı. Bugün ilk defa söylediğini destekleyen bir şey gördüm televizyonda. Bir uzman çıktı. Bu yıl biz yine İstanbul özelinde söyleyebilirim, gerisini bilmiyorum ama zannediyorum Türkiye'de de böyle oldu. Kurak bir mevsi, yani kış geçirdik. Şimdi de işte 20 saniye herkes elini yıkıyor defalarca günde falan kişisel su tüketimi inanılmaz derecede artmış vaziyette. Uzmanlar o yıkama işini yaparken 20 saniye boyunca musluğu kapatın, kapatın. sonra tekrardan açın diye uyarıda bulunma gereği hissettiler artık. Çünkü aynen dediğin gibi herkes paranoyak bir şekilde ellerini yıkıyor günde bin defa 20 saniye diye şey tutuyorlar şarkı söylüyorlar zaman tutuyorlar falan ama kimse suyu kapatmıyor yani. O suları kapatmak gerekiyor tabii. Evet. Bu konuda bir ekleme yapayım mı? Hani bence korona bir sonraki sohbette belki bir konu olarak açarız o zaman. O mesela mesela Türk insanı çok umursamıyor ya koronayı ya da başka ya da iklim değişikliğini ya da işte kutupların erimesini vesaire. Bunun sebebi şu bence. Mikro dünyalarında herhangi bir etki görmedikleri için. Muhtemelen evde öksüren kimse yok ya da nefes darlığı çeken vesaire vesaire. Şu nokta olduğu zaman çok daha ciddi olacak. Yani birebir onların dokunan bir seviyeye geldiği zaman. Ya mesela işte çevre kirliliği. işte çocuğu çev çok böyle sağlıksız bir hava koşullarından dolayı Allah korusun. Işte kanser olacak mesela. Hani çok tanrı inancım olduğundan demedim gerçi. Hani gayet refleks bir şekilde ama. Ya da ne bileyim. Şöyle bir örnek vereyim. Belki Explain belgesini izlemişsinizdir. Water bölümünü. Güney Afrika'da 1900 şey 2018-17 dönemi yanlış hatırlamıyorsam, Day Zero diye bir olay var. Barajlardaki doluluk oranı 13 135 seviyelerine geliyor ve şöyle bir şey açıklıyorlar. Herkese hani su sarfiyatını inanılmaz şekilde düşürme yoksa tepeden aşağı gelecek şekilde hani insanların su tüketiminin kısıtlanacağı söyleniyor ve bir Day Zero denen bir günden bahsediliyor. X bir gün sonra böyle giderse ülkenin suyu tamamen tüketilecek diye bir e, açıklama yapıyorlar. Gerçekten e, insanlarda çok ciddi bir davranış değişikliği oluyor. Bu Day Zero'dan sonra. South Afrika bu arada gelişmişlik seviyesi Türkiye ile çok benzer. Hani beyazlar çok daha aydın ve gelişmiş. Tabii ki bunlar kültürel ve tarihsel ve sosyolojik sebeplerden dolayı. İşte siyahlar çok daha e, geri planda maalesef. İşte eğitim toplumsal vesaire. Özetle şunu demeye çalışıyorum. Hani korona gibi toplumsal olayların insanlarda bir davranış değişikliği yaratabilmesi için gerçekten mikro hayatlarına çok dokunan bir şey olması lazım. Para ve maaş insanların mikro hayatına inanılmaz dokunuyor. Çünkü ayın sonundaki kirasını ödeyecek. Çocuğuna, okulu, yemeği vesairesi falan filan. Ama yani Norveç'in kuzeyindeki kutupların e, gittikçe azalmasının etkilerini hissedemediğinden dolayı evet çevreyi pislemeye devam ediyor. E, temizliğine e, önem vermiyor gibi gibi. Ya bu işte şeyle ilgili değil mi? Ana tema. Tehdit, somut olarak gördüğün bir tehdit mi? Yoksa soyut olarak anlaman ve içselleştirmen gereken bir tehdit mi? Adamın bir tanesi gördüğü Nerede koronavirüs? Nerede? Hani koronavirüs gösterin bana falan yapıyor <gülüyor> Ya hani İşim göreceğin adam. şey, göremezsin onu yani o şekilde. Tangible bir şey görmek istiyor. İşin biraz şey boyutu da var. Mesela... E Sessiz düşünüyorum şu anda. Fikrinizi de merak ediyorum açıkçası. Eğer e diyelim ki ilaç bulunamadı, aşı da bulunamadı çok kısa bir süre içerisinde. Ve bağışıklık sistemi, korona olan, korona olduysan mesela bir daha geçirmiyorsun gibi bir bilgi netleşti diyelim ki. Bu durumda aslında korona olmamış bir insanın limitli bir hayatı var. Çok dikkat etmen lazım, sürekli elini yıkaman lazım, maske takman lazım, belki eldiven giymen lazım, sürekli sürekli gibi Ama korona geçirmiş bir insan daha rahat davranabilir, biraz daha diğerlerine göre belki de. Bunu hatırlıyor ee... musun? İki hafta önce ben bu anı aslında bir anlamda öngördüm ve şunu dedim kendi kendime. Ya dedim, acaba bir noktada olalım da kurtulalım diyecek miyiz? <gülüyor> evet, yani iş iş o boyuta varırsa e, korona olmamış insanlar limitli bir işi olacaklar. Biraz e, aslında şeye de benziyor belki tam oturmayabilir örnek ama bu HIV konusu mesela tamam mı? Şimdi bu HIV e, hastalığı büyüdükten ve senelerce işte bunun ilacı işte e, çıkmadığı bir dönem var hatta Freddie Mercury bile bu yüzden ölüyor e, Düşünsene Yani en varlıklı adamların en bilirse en meşhur ama işte HIV ye yeni düşüp bölüyor mesela çok enteresan. Mesela bundan sonra atıyorum bunu belki de daha edebilir. İşte kondom alışkanlığı mesela enteresan. Toplumda da Bunu bunu tetiklemiş olabilir yani insanlar gerçekten aman HIV olmayayım diyerekten aslında kesinlikle yani sıfırdan bir alışkanlık. Bir şey söyleyeyim mi? Bence fena bir örnek değil. Yani şey olarak benzerlik açısından. Ortada gene hijyenle ilgili bir şey var, bir tehdit var, ee, hı hı. yeni bir teknoloji var aslında belirli bir ölçüde. Hı hı. O yüzden belki insanların sürekli 24 yanında taşıdığı değişik bir tür hı hı. en sanitizer el temizleme şeyi veya el sıkışma kültürünün bitmesi falan gibi işler evet. e, yaratacak. Mesela mı? kondom noktasında bildiğim bir research yok ama şuna iddiamı basabilirim. Ee, özellikle mesela Türk insanının kondom kullanmasının en önemli sebebi partnerinin hamile kalmamasıdır bence, cinsel hastalık bulaşma endişesindense. Hani bayfar far e, bunun için yapıldığını düşünüyorum. O da hani umursamamakla alakalı bence. Hı hı. Evet, katılıyorum. Tabii. Bence de yani orada e, hasta... Yani tabii, çok da yorum yapmamın da anlamı olan bir konu değil, bildiğim de bir şey değil. E, Valla bir şey söyleyeceğim, keyifli sohbet oldu. Bence burada birkaç tane daha ilginç konu var. Daha detaylı da girebiliriz ama biraz da geç oldu. Ee, herkesi sevdiklerine, çoluğu çocuğu olanları, çocuk çocuklarına, <gülüyor> akşam yemeğini yemeyenleri akşam yemeklerine yemiş olanları da dinlenmeye diyelim. Ee, dinleyenler de teşekkürler. Ee, sorularınız varsa sorabilirsiniz bize. Bundan sonraki bölümlerde üzerine dokunmak için. Ama her halükarda tekrar şunu söyleyeyim son olarak. Evet şunu kaydediyoruz ve evet... Koyuyorum ben YouTube'a şuraya buraya ama yani bence o işin yüzde 20'si, yüzde 30'u, işin yüzde 70'lik faydası sizinle bir araya gelmek ve bir ortam içerisinde sohbet etme şansı bulmuş olmak. Yani Barış'la Çera belki bir kere tanışmışlardı Cadde Bostan'da bir bira içmiştik. Ondan sonra belki ikinci görüşmeniz, işte Levent'le Çera başka bir yerden tanışıyor, Barkan'la... Barış tekrar konuşmuş oluyor. Ben sizde hepinizi birlikte görmüş oluyorum. Siz beni görmüş oluyorsunuz. tabii en güzel tarafı orası. Ama günün sonunda hepimiz açısından keyifli oluyor diye düşünüyorum. Teşekkürler katıldığınız için. Bir sonrakinde de görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın.